Aralık 2019 Antalya Kumca Mavi Kent'teyiz. Evet. E, rekor gelişim müşterimiz yanınızda Burak Turan. Evet. E, burada seralarında rekor gelişim ürünümüzü bu sene e, biberde evet. uyguladılar. E, neler gördük? Bir kısaca özetleyelim mi? Öncelikle biberimizin çeşidi nedir? Çeşitimiz Odin. <gülüyor> Odin çeşidi. Acı, acı acı sivri Odin. biber. Evet. Yani bu sene benim ilk senem. Hı -hı. Yani çok fazla bir biber bilgim yok ama <gülüyor> Yani diğer akrabalarımla seraları kıyasladığım zaman aşırı derecede aynı Odin'de yani bu biberlerde felaket bir dal var. Şöyle gösterelim yani ben... mi? Şuradan tamam. gösterelim. Şöyle hem meyveyi gösterelim. Şöyle yaklaşalım. Aşırı derecede yandal Şu şekilde. Yapayım. Şöyle biberlerimizi. Bir aydır ip atıyorum. Bir aydır ip atıyoruz. Evet, aydır Şu ip şekilde gidiyor. Şöyle gösteri gösteri gidelim. Devam edelim anlatmaya. Merhaba. Şimdi dal dediğiniz çatal, e, çatal olayı evet, artı evet, tutum evet. var. Evet. Ee, aynı zamanda üstten de devam ediyor. Devam ee, ediyor. Yani ortalama her gün ben 1 iki saat sadece e, ip atıyorum. Yani düşen dalları mesela. Düşen dalları şöyle. Evet, ip atıyorum. Yani bu şekilde. Ağaç, ağacım, yani ağacım hiç hastalanmadı şimdiye kadar. Ağacınız hastalanmadı. Hastalanmadı. Evet. Ve yani ilaççıya gittiğim zaman bir hesap çıkarttığım zaman da ben şu an 6000 bin liralık ilaç kullanmışım. Hı hı. Diğer arkadaşlar. Kaç tekrar bu söylediğiniz şey rakam? Yani burası ortalama. Dört dönüm 800 metrekarelik 4 bir Dört dönüm 800 metrekareye ee, evet. böyle bir maliyet evet. var şu anda. Evet evet. evet. Şimdi rekor gelişim buraya uyguladık. Uyguladım. Tavaların üzerine attık. E, tava üzerine uygulaması yapıldı. Hı -hı. E, toprakla ilgili bir değişim gözlüyor musunuz? Valla ben bu sene yeniyim onu tam gözleyemiyorum ama gelen ziraatçılar olsun e, babam olsun onlar toprağın çok yumuşak olduğunu söylüyorlar. Yani yumuşak olduğunu, olduğunu söylüyorlar. söylüyorlar. Evet. Siz normalde farklı bir şey yapıyordunuz. Evet evet. evet. Ee, bu sene. Evet. Bu farklı sektörden artık bu, dediniz ki evet. e, dönüş yapalım. Evet, evet. Şimdi e, öyle bir durum var. E, burada e, Odin diğer taraftaki neydi? Çarlı. Çarlı vardı. Var. Aynı şeyi orada da görüyoruz değil ha, mi? Evet evet. Aynı. aynı. Peki e, şunu soracağım. Sulamayla ilgili e, mesela babanız mı biliyordu acaba burayı? Daha önce sulamayla ilgili Burası bir tasarruf hani... sağlıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Çarlı e, bu bahçe toprakları olduğu için oraya 6-7 günde bir suluyorum. Burayı da ortalama yine dört günü, beş günü buluyor. Beş günü buluyor, evet, orada, orada 6-7 gün burada evet. da beş günü buluyor. Ve tabii benim bu sene ilk senem çok acemi bir senem. Yani ona rağmen hiçbir hastalık falan hiçbir şeyle karşılaşmadık burada yani kesinlikle karşılaşmadık. Aman olmasın hastalık. Şimdi şöyle söyleyeyim, verim anlamında verimle ilgili nasıl evet. bu sene, burada ne kadar kestiniz? Yani Odinler'de, Odinler'in şöyle bir özelliği varmış, hı hı. hani geç çiçek açar, geç verim verirmiş. Tamam. Yani bu sene benim daha ikinci toplamam yapacağım bugün. Hı hı. Tam net bir şey söyleyemiyorum ama. Yani Peki erkencilik yerin... anlamında? Evet. Mesela kıyaslıyorsunuz ya diğer bölgelerde mesela Yandal yapması vesairesini. Mesela bizim onlarda yani, Tabii tabii onların onların ağaçları biraz daha küçük meyveler daha az. Meyveleri daha bizim az. Aynı, aynı zamanda şöyle e... Yani onlar dört litre ağacı tutturmuşlar ama ben Dört litre insan tutturması. Şöyle gösterelim de Tekrardan. Yani şurayı şöyle çekelim. Şu şekilde. Yani bahsettiğimiz olay şu çatal, yandallar. Evet, evet. Ve dolu. Meyvelerimiz parlak, canlı. Ee, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Vallahi ben tavsiye ederim rekor gelişimi. Siz yani... alırken e, ilk başta e, bayimiz şey demişti. Biraz tereddütüydü ama. Tabii, tereddüt şu anda, e... Yani Samra falan atma dedi e, İsmail amca. Evet. Kesinlikle dedi. Bak dedi Samra'yı atma. Evet. Ben dedi sezon sonu bakacağım, eğer dedi verim alamazsan dedi, ben dedi senin paranı iade edeceğim, o sana ödeyeceğim dedi ne kadar büron varsa. Peki şu Vallahi an... ilk atmamışım Samra'ya hani hiç Şöyle, samra'yı biz e, yani 3-4 yılda en azından bir uygulanmasını öneriyoruz. Toprak organik maddesini destekleme amaçlı. Hı hı. Ama rekor gelişimin size sağladığı buradaki toprağın gevşemesi, kabarması, şu bitkinin canlılığı, hı hı. E, yürüyor olması. Yani bir yandan çiçeği var, bir yandan meyvesi var çatallanması, dandal yapması, evet. her şey güzel. Çok iyi, çok iyi. Ee, çok var mı eklemek iyi. istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Valla ben, ben bu sene yeniyim ve çok az ilaç kullandım. Yenisiniz ve... ama evet. e, size de bir rekor gelişim piyangosu vurmuş oldu vurdu, bu sayede. Vurdu, vurdu, vurdu. Sizin yani birçok şeyinizi ortadan kaldırmış oldu bence burada. Bence de, bence de. Ben fark ediyorum. Yani gittiğim yerlerde, yani hani sürekli söylüyorum. Yeni olunca da tabii biraz hevesim var. Hı -hı. Sürekli geziyorum diğer akrabalarımın seralarını. Evet. Onlara kıyasladığım zaman, yani ben... Yani ben çok çok iyiyim. Yani yoruyorum. Yani rekor evet. gelişime yoruyorum. Yoksa aynı. Onlar da alamıyorum. sizin işi yapıyor. Evet evet. Aynı fideyi dikiyor. Aynı. aynı. Ee, Her şey aynı. Sizdeki farklılık sadece çok, çok rekor gelişim. Evet, ee, evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seranızı gezdirdiniz. <Gülüyor> Bol bereketli olsun <Gülüyor> işte.